güzelliğin gölgesi şeftali di Hadi bakalım bir araya gelin ve güzel bir kız yapın şen kahkahalar akıllı gözler güzelliğin simgesi pırıl pırıl bir gelin olsun <gülüyor> Evet bakalım işe yarayacak mı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğa güzelliğim sayesinde bu büyük işe yarayacaktır. Bu Gargamelin aklını başından almama yeter de artar bile. <gülüyor>